Arkadaşlar Selam Regülatör LPG sisteminde en önemli parçalardan bir tanesi arızalandığı zaman araçta düzensiz çalışmalar meydana gelebiliyor en büyük problemlerden bir tanesi gaz yememe onun dışında geç çalışma gibi problemler olabiliyor yine e, gaz kaçağı meydana geldiği zaman gaz kokusu yapabiliyor i̇şte bu noktada regülatörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor aracı ilk etapta bilgisayara bağlıyoruz programdan basınç değerlerine bakıyoruz orada bir farklılık varsa regülatörden şüpheleniyoruz tabii mekanik tespitlerimiz de var suyla regülatörün arızalı olup olmadığının tespitini yapabiliyoruz BMW aracımız geldi 6 sindirli bir araç performans kayıpları meydana geliyordu İşte bu noktada regül ötör söküldü ve yenisi takıldı görüleceği üzere bakım oldukça önemli bakımsız regülatörler kısa süre içerisinde arızalanacaktır. Piyasada çok sayıda regülatör var. Kimisi 50 bin, 100 bin kilometre gidiyor. Kimisi de 500 bin kilometre gidiyor. İşte bu noktada regülatörün uzun süre kullanılması için aracın bakımlarının düzenli olarak yapılması lazım. Kütle değişimi bu noktada büyük önem taşıyor. Yine DPG ayarları da sistemdeki parçaların uzun süre kullanılabilmesi için önemli. Görüleceği üzere aracın motor bakımları sırasında antifriz kullanılmamış ve korozyon meydana gelmiş. Bu korozyon zaman içerisinde regülatörü hırpalamış ve artık kullanılamaz hale getirmiş. Parçamız yenilendi. Artık sürücümüz sorunsuz bir şekilde regülatörünü kullanacak.